Aşağıda, g fonksiyonunun grafiği var. g x eşittir eksi 2 olduğunda, fonksiyonun girdi değeri kaçtır? Çok kolay. Grafiğe bakarsak, x eksenin üzerinde verilen değerler, girdi değerleridir ve grafikte, de çıktı değerlerini gösteriyor. x eşittir 7 olduğunda, g 7 değeri, ya da başka bir deyişle fonksiyonun 7'deki değeri 1 oluyor. x eşittir 9 olduğunda, g 9, 2 sonucunu veriyor. Ya da mesela x 6'ya eşitse, g 6'nın değeri bu noktadaki y değeri oluyor. ki bu da 0. Peki, g x'in eksi 2'ye eşit olduğu durumdaki girdi değeri ne olur? Bize verilen bu grafik y eşittir g x'in grafiği. Yani g x'in eksi 2'ye eşit olması, y'nin eksi 2'ye eşit olması demek. Peki, bu grafikte y ne zaman eksi 2'ye eşit oluyor? y nerede eksi 2 olmuş? Evet, işte tam şu noktada eksi 2'ye eşit gibi. Ve bunun olması için de g fonksiyonunun girdisinin eksi 9 olması gerekiyormuş. Yani g eksi 9 eşittir eksi 2. Dolayısıyla cevabımız eksi 9. Bu kadar kolay. Söylemiştim.